Andaşla Sağlık Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir atıştırmalık tarifim var. Kabak ve havuçlarla beraber yapacağımız bu tarif hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı olacak. İşe öncelikle kabakları rendeleyerek başlıyoruz. Bir tane kabak, bir tane de havuç kullanacağım. Şimdi bunların suyunu sıkmak için böyle bir bezim var. Bu bezin içerisine kabağımı dolduracağım. Havucumu da rendeleyeceğim. Hepsinin suyunu beraber sıkabilirim. Bir tane de havuç Havuç beta-karoten açısından çok zengin bir sebze. Aynı zamanda gözleriniz için de çok sağlıklı. Evet, kabakların ve havuçların hatta suyu akmaya başlamış bile. Bunu da güzelce... Bakın bir sürü suyu çıkıyor, görüyorsunuz. Böyle bir kese kullanmak gerçekten bu işi çok kolaylaştırıyor. Ve suyunu çok iyi bir şekilde sıkabiliyorsunuz. Şimdi birazcık dereotu kullanacağız. Şu şekilde katlayabilirsiniz. Katladıktan sonra da... Bıçakla böyle hepsini ince ince kıyabilirsiniz. Şöyle bir avuç kadar dereotu tabak ve havuçların yanına gidiyor. Bir diş de sarımsak ilave ediyorum. Harcımızı bir arada tutması için bir tane yumurta kıracağız. Ve kullanacağımız galeta unu var burada. Burada da yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar galeta unu var. Tepeleme şekilde onu da ekleyebilirsiniz. Biraz tuz ilave ediyorum. Bir miktar da karabiber sizin eklemek istediğiniz başka baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Kekik de yakışabilir, başka baharatlar da kullanabilirsiniz. Fırın tepsisi alacağız. Fırınımızı bu arada açıyoruz. 180 derecede fırınımız. Güzelce bir yoğuralım. Evet, hepsini güzelce yoğurduktan sonra ben bugün az yağlı kaşar peyniri kullandım. Bunları küp küp kestik. Bu şekilde küpler halinde. Şimdi yapacağım iş... Önce avucumun içerisine alıyorum. Bastırarak böyle açıyorum. Ortasına peyniri koyuyorum. Böyle avucumun içerisine yavaş yavaş kapatıyorum. Ardından da yuvarlıyorum. Bu malzemeyle tam 8 top çıkarttım ben. Artık son topumuzu da fırın tepsimize koyup hepsini fırına gönderebiliriz. Kabaklı avuçlu peynir toplarımızı yaklaşık 30 dakikadır 180 derece fırında pişiriyoruz. Artık hazır. Şimdi çıkartabiliriz. Hepsi çok güzel bir şekilde kızarmış. Peynirleri de şöyle birazcık akmış. Hemen bir tanesinin tadına bakalım. Gerçekten nefis bir tarif olmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Silverline'a Anlaç da Sağlık Mutfakta tüm hızıyla devam ediyor. Her cuma Silverline hesaplarındayız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.